Bu ödül bize anlam kattı ve yeni bir heyecan kattı. Kadınlar her gün daha fazla fark ediyorlar, haklarını öğreniyorlar ama talep ettikleri zaman karşılığını bulamıyorlar. Dolayısıyla işimizle ilgili en büyük zorluk elimizdeki yasaların ve sözleşmelerin uygulanmıyor olması. Yoksulluğun yükü de kadınların omuzuna yüklenince her şey daha da zorlaştı. Tabii ki öncelikle pandeminin sona ermesini istiyorum. Ondan sonra da Türkiye ve bütün dünya için eşitlikten ve adaletten yana olan katılımcı demokrasiyi bütün unsurlarıyla uygulayabilecek e, siyasi iktidarlar diliyorum.